Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei Mate XS'in genel özelliklerine göz atıyoruz. Katlanabilir ekranda bu telefonla ilgili merak ettikleriniz. Bu videoda hep beraber izleyelim. Ve son yılların popüler teknoloji trendi işte bu şekilde şöyle katlanabilir cep telefonları. Samsung da bu telefonlardan üretti ve piyasaya sürdü. Aynı zamanda Huawei'nin de işte şu anda elime tutmuş olduğunuz Mate XS modeli de piyasaya sürülen ve satılan cep telefonu modellerinden bir tanesi. Katlanabilir ekranlar aslında hayatımıza yeni giren bir teknoloji değil ama telefonlarla buluşması son 2-3 yılda artık karşımıza çıkmaya başladı. Biliyorsunuz biz daha önce Samsung'un Z Flip isimli cep telefonunu da incelemiştik. Türkiye'de satılan bir model de bu ve yaklaşık olarak fiyatı da o zamanki fiyatlar üzerinden konuşacak olursak 15.000 TL civarındaydı. Mate XS ise Huawei'nin... Yaklaşık olarak 1,5 yıl önce tanıttığı Mate X modelinin birazcık daha güncellenmiş bir hali. Mate X Türkiye satılmadı arkadaşlar bunu baştan söyleyelim ama Mate XS piyasaya sürüldü ve şu an satışta olan bir cep telefonu. Her zaman olduğu gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Telefon açıkken 8 inçlik bir tablet görünümünde. Şöyle göstermiş olayım. Detaylardan da bunları vereceğim arkadaşlar. Kapandığı zaman ise telefon 6.6 inçlik bir ekranla karşımıza çıkıyor. Kapanma ve açılma mekanizmaları telefonun oldukça kalın ve aynı zamanda ağır olmasına da sebebiyet verdiğini belirtelim. Telefon kapalıyken ekranına baktığımızda sağ yan yüzünde oldukça büyük bir güç tuşu yer alıyor. Bu güç tuşunun büyük olmasının sebebi arkadaşlar burada bir parmak izi okuyucuya entegre edilmiş olması. Öte yandan ses açma kapama tuşu ise bu güç tuşunun hemen üst kısmında konumlandırılmış. Bu arada ürün bize kutusu açık olarak geldi. Şu anda burada bir kutusunu görüyorsunuz ama bize açık olarak gelmişti. Ve bir bir kılıf gibi bir şey var aslında. Biz bunu takılı geldi bize o yüzden bilmiyoruz ama normalde kutu fotoğraflarına baktığımda ben Huawei'nin web sayfasında bu Kılıfın ayrıca verildiğini görüyoruz. Etrafını koruyan bu kılıfı son takıyorsunuz takıyorsunuz. Yani böyle kenarlarından hafif bir oynama falan da yapmış bize gönderilen sürümde. Ama muhtemelen test ürünü olduğu için çok da kafaya takmadık bunu. Bunun dışında cihazın arka yüzünü çevirdiğimizde ise kapalı iken ki durumundan bahsediyorum. Oldukça kalın bir kenar kısmı var. Yaklaşık böyle bir 1,5-2 cm'ye yakın ve oldukça da 1 cm kalınlığında da bir böyle kenar tarafı var. İşte USB bağlantısı bu kenar kısmının hemen altına konumlandırılmış Yine kameralarda bu kenarın arka tarafında yer alıyor. Bu arada fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama bu telefonda bir ön kamera bulunmuyor arkadaşlar. Arkadaki bu dörtlü kamera dizilimini hem ön hem arka kamera olarak kullanıyorsunuz. Zaten işte diyelim ki kamerayı açtığınızda eğer ön kameraya geç dediğiniz zaman e, telefon size diyor ki "Döndürün" diyor bu beni diyor. Döndürdükten sonra ön kameradan fotoğraf çekmeye başlayabiliyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Benzer durumda ön kameradan arkaya geçtiğinizde de yine Kamerayı döndürün, telefonu döndürün diyor size. Böyle bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani cihazda bir tane kamera var. Daha bir kamera dizilimi var. Hem ön hem arka kamera için aynı dizilimi kullanıyorsunuz. Kullanmak zorundasınız. Başka bir kamerada bulunmuyor. Bunlar dışında tabii telefonun katlanabilen bir mekanizmaya sahip olduğu için bu tam ortasındaki bu katlanabilen kısmında zaten böyle bir parmağınızla hissediyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Daha önce bizim incelediğimiz Samsung Z Flip'te de aynı durum söz konusuydu. O da böyle... Parmağınızı hissedebileceğiniz bir katlama alanı vardı. Bu daha da büyük ve daha da bir geniş bir katlama alanı var. Bunu resmen parmağınızda hissediyorsunuz. Ama katlanma yöntemine bakacak olursak ortaya doğru değil, yani içe doğru değil, dışa doğru bir katlama var. Bu birazcık ergonomik dışında olmuş. Çünkü neden? Biz elimize bir, bu tarz bir ürünü aldığımız zaman, diyelim bunun kitap olduğunu düşünün veya defter, içeriye doğru katlamak istiyorsunuz. Hatta benim kullanmak için böyle hani etrafımda gördüğüm insanlara verdiğimde de onların ilk tepkisi böyle, içeri doğru katlamak oldu ama bu ürün dışarı doğru katlanıyor Bu da şöyle bir sıkıntı meydana getiriyor arkadaşlar şimdi telefonu katladınız bu şekilde Tamam çok güzel E bunu böyle koyuyorsunuz Biz zemine yere masanın üzerine vesaire Tabii bu da birazcık Bence sıkıntı Tamam bir çerçevesi bulunuyor bu koruma çerçevesi ama bu ne kadar korur bilmiyorum e ama birazcık sıkıntılı bir durum olduğunu söyleyeyim yani içe doğru katlansaydı En azından bu ekran korunmuş olurdu Ha, bu çok büyük bir sorun mu değil ama ergonomik olarak bence birazcık sıkıntılı bir durum oluşturuyor. Bunun dışında cihazda bir bağlantı vesaire bulunmuyor. Hani üst ve yan yüzlerde çeşitli bağlantı yuvaları vesaire falan da var. Kız ölçüsü vesaire de var. Söylediğim gibi bir tek Type-C bağlantımız var. Bu Type-C'den hem şarj yapıyoruz hem de kulaklık vesaire bağlıyoruz. Zaten gerekli olan kulaklık kutusundan çıkıyor. Ama şöyle bir eleştiri yapayım. Kulaklık tarafında hani çok böyle yıllardır Huawei Mate ailelerinde veya işte P ailesinde çıkan standart kulaklığı koymuşlar. Bu ürün çok pahalı bir ürün. Biraz daha böyle özel bir şey beklerdim ben. Kablosuz bir kulaklık çıkabilirdi mesela. Samsung yapıyor bunu. Philips ee, modelinde değil de, ee, Fold modelinde yaptı arkadaşlar. Ee, özel bir da falan da geliyor. Hani 500 lirak bir kulaklık koyuyor. Ama yapmamış Huawei'yi. Neden yapmamış bilmiyorum. Ee, ama kulaklık güzel çalışıyor mu çalışıyor. da sonra biraz daha ekstra bir şey bekliyor insan. Şimdi bu bir inceleme değil arkadaşlar. Birazcık deneyimlerimizi aktaracağız ama... Yine de ben teknik özelliklerden de biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz teknik verileri. Huawei Mate açıkken açıkkenki ekranın boyutu 8 inç, 2200 x e 2480 piksellik bir OLED ekran bizleri karşılıyor. 6.6 inçlik bir ekran dönüşüyor. Kapandığı zaman ana ekranımız 1148 x e 2480 piksellik bir çözünürlük oluyor. Arkadaki ekran ise 6.38 inçlik, 892 x 2480 piksellik bir ikinci ekranda bizi karşılıyor. Kirin g işlemcisi var. 5G destekli bir işlemci bu adından da anlaşılacağı üzere. Mali-G 76 GPU'muz bulunuyor. 8 GB RAM, 512 GB depolama, Nano Memory bellek kartımız var. Android 10 işletim sistemi, M.U. 10.0.1 arayüzümüz bizleri karşılamış oluyor. Kamera tarafında az önce söyledim. Tek bir kamera dizilimi var. Ön arka kamera ayrımı yok. Bu kamera dizilimi dörtlü bir kamera modülünden oluşuyor. 40 megapiksellik ana kameramız, 8 megapiksellik, 3x optik 5x hibrit zoom sunan telefoto. 16 megapiksellik ultra geniş açı ve TOF kamerası olarak belirlenmiş. 4K 30 fps çekiyor. 60 fps yok ama 30 fps çekebiliyor. Bunu söylemiş olalım. Wi-Fi işte ABGNAC. Bluetooth 5.0. Parmak izi okuyucu, 4500 mAh'lik pil. 55 wattlık hızlı şarj diyor. 30 dakikada %85 şarjı dolduruyor. GPS vesaire bilmem ne filan var. 300 gram ağırlı olduğunu söyledik. Fiyatı fiyatı fiyatı fiyatı. Hepinizin merak ettiği ya da bildiği ya da vay ya buna da bu para verilir mi dediğimiz fiyatı 30.000 TL arkadaşlar. Türkiye fiyatı bu. Yani fiyatına yorum yapamıyorum, bir şey söyleyemiyorum. E, o yüzden de bu telefonu incelemedik. Çünkü bu telefona para verip alacak olan kişi bizim incelememizi izleyip karar vermeyecektir. Biz en azından böyle bir ürün var, böyle özellikleri var. Belki birkaç sene sonra izleyip ya böyle bir teknoloji varmış, şimdi bu teknoloji çok daha iyi yerlere geldi ya da Kayboldu gitti de diyebileceğiz bir teknoloji olacaktır. Ben kayboldu gitti tarafındayım biraz. onun detaylarını birazdan sonra söyleyeceğim. Ve bunun dışında da baktığımızda çok pahalı bir telefon var. O yüzden alabileceğimizi sanmıyoruz. Ortalama bir otomobil alıyorsunuz bu paraya neredeyse böyle 8-10 yaşında. Gelelim telefonun kullanım deneyimiyle ilgili yaşadığımız durumlara. Şimdi telefonu açarken tabii biraz böyle güç uygulamanız gerekiyor. Neden? Onu söyleyeceğim. Çünkü bu açma-kapama mekanizması arka taraftaki çıt çıtlı bir mekanizmayla iliştirilmiş durumda. Yani telefonu tamamen kapatmak ya da açmak için buradaki bir düğmeye basmanız gerekiyor. Bu kırmızı renkli de tasarlanmış bir düğme var. Buna basınca şimdi bir ses duyacaksınız. Dinleyin. Evet çıt etti mesela. Bu kapak böyle açılıyor. Bir daha göstereyim. Şöyle aralanmış oluyor. Buna böyle tam şöyle çıt yapınca böyle bir mekanizmamız var. Ee, arka yüzden de ön taraftan da bu yani ön tarafta ekranda zaten görülüyor bu katlama mekanizması. Arka tarafta da görülen bir bölümü var. Şöyle bir bu menteşeleri görebiliyorsunuz buradan kapanma şeyini falan. Bir çıt çıtla sesi geliyor bu arada. Tam kapandığı zaman bir çıt ediyor ve hani şöyle bakın sallayayım biraz. Bakın kendisi kapanmıyor mesela. Bayağı sallıyorum kapanmıyor. Çünkü çıt diye kapanıyor. Burada kilitlenme mekanizması var. Şöyle yapınca hafiften yapıyorsunuz. Bu arada ama bunu tam kapatmak için buraya Bastırmanız ve buradaki bu bir tane düğmemiz var. O düğmenin de oraya çıt diye girmesi gerekiyor. Yoksa ekran kapanmıyor arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. yine yani çıtasını duyacaksınız. Evet. Böyle çıt çıt bir mekanizmamız var. Bu şekilde kapanıyor. Söylediğim gibi genel görünüm tarafında dışa doğru katlanması birazcık ergonomik dışı bir hareket. Yani bizim alıştığımız yöntem nedir bir kitabı veya defteri? İçeri doğru kattırız her zaman. Bu ürün dışarı doğru katlanıyor. Huawei böyle bir yöntem geliştirmiş. Samsung'da biliyorsunuz içeri doğru katlanıyor. Hem Flip modeli hem de Fold modeli içeri doğru katlanan bir tasarıma sahipti. Bunda ise dışarı doğru katlanıyor. Bunun avantajı var ama. Ne, ne gibi avantajı var? İkinci bir ekrana gerek kalmıyor. Çünkü Samsung'un modellerinde mutlaka küçük de olsa mesela ikinci bir ekran var. Çünkü bazı bilgileri görmeniz gerekiyor. Burada ona öyle bir ihtiyaç yok. Zaten ekranın sürekli önde olduğu için hem böyle koysanız hem de böyle koysanız yukarı tarafında bir ekran kalmış oluyor. Öte yandan ben uygulamalarımı da aktarıp da denedim. Bazı denemelerde yaptım. Benzer modellerinde bulunan özellikle tablette var. Mesela MatePad Pro modelinde de var bu. Onu da inceledik biz. Onu da yakında yayında olacak kanalımızda. Bu yan taraftan böyle parmağınızı hafifçe çektiğinizde bir menü çıkıyor bizim karşımıza. Bu menüden iki tane uygulamayı ekranı ikiye bölerek kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Ayrıca desteklenen uygulamalarda Aynı uygulamanın iki farklı ekranını yani mesela kom uygulamasını açtınız tıkladınız detayı sağ tarafta da görebiliyorsunuz ama bunun desteklenmesi gerekiyor. Bu ikili uygulama da çok güzel olmuş bence hani aynı anda bir yandan fotoğraflara bakarken bir yandan maillerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Ekran da zaten çok büyük olduğu için 8 inç gibi bir değerde olduğu için böyle gayet güzel bir şekilde güzel bir deneyim sizlere sunuyor. Burada Huawei Mate Xs ile söylemek istediğim bir diğer nokta ise telefonda Huawei'nin yakın zamanda piyasaya sürdüğü P4 ailesinde olduğu gibi Google servisleri bulunmuyor arkadaşlar. Bunun yerine Huawei AppGallery uygulamasını kullanıyorsunuz ve eğer orada varsa birçok uygulamayı yükleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Phone Clone gibi ki ben mesela bazı uygulamalarımı o şekilde aktardım, Phone Clone gibi uygulamalarla kendi cep telefonunuzdaki uygulamaları buraya aktarabiliyorsunuz. Böyle bir sıkıntı diyeyim, sorun diyeyim, böyle bir durum da yine Huawei Mate XS modeli için geçerli. Yani 30.000 TL verip Google servislerinden faydalanamayacağımız bir telefon olmuş Huawei Mate XS. Huawei bu katlanan ekrana Falcon tasarımı adını vermiş. Yani kanat anlamında, kanattan gelen bir fikir diye tahmin ediyorum. Bu katlanma olayı güzel ama dediğim gibi birazcık hani ergonomik olarak biraz sıkıntılı bence. En azından benim kişisel fikrim böyle. İçeri doğru katlanması bir tık daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bunun dışında telefonun sunduğu deneyim güzel arkadaşlar. Tamam büyük, kaba ve ağır bir telefon olmuş. Yani cebinizde falan çok kolay taşıyabileceğiz bir telefon değil. Ama böyle açtığınız zaman da ne bileyim uygulama bizim mesela teknoloji uygulamasını ben açtım. İşte açıyorsunuz uygulamamızı kocaman bir ekranda böyle rahat bir şekilde kullanmanız da çok güzel oluyor. Çok da Eğlenceli oluyor, onu söylemiş olayım. Tabletle telefon deneyimini bir arada yaşayabileceğiniz bir telefon olmuş. tabii telefonun bir de kamera tarafı var. Aslında kamera konusunda biliyorsunuz e, marka uzun yıllardır faaliyetleri vardı bu alanda. Hem Mate serisinde hem de P serisinde oldukça güzel kameralarla karşımıza çıkıyordu. Şimdi kamera tarafında da gayet başarılı bir çözüm sunuyor bize. 40 megapiksellik bir ana kameramız var. Ona 8 megapiksellik bir telefoto eşlik ediyor ki 3x optik zoom ve 5x hibrit zoom özelliği sunuyor bu kamera. 16 megapiksellik ultra genç açımıyla bir TOF kamerası var, alan derinliği kamerası. Bu kameraları kullanan çok güzel fotoğraflar videolar çekebiliyorsunuz. 4K 30 fps'ye kadar izin veriyor en fazla, 60 fps yok. Çektiğimiz birkaç fotoğrafı ben bu video içinde paylaşacağım sizinle. Oradan da örnek fotoğrafları görebilirsiniz ama daha önceki Mate ve PSL'lerini biz test etmiştik zaten. Onlardan aşağı kalan bir kamera yok. Yani kamera tarafında iyi bir seçenek olmuş. Mesela Samsung'un işte Z Flip modelini pek beğenmemiştik kamerasını. Yani o seviyedeki bir ürün için birazcık zayıf kaldığını düşünmüştük. Bunda öyle değil. Bunda gayet iyi bir kamera sistemi olmuş. Ama söylediğim gibi belki 60 FPS olsa daha iyi olabilirdi. Genelde böyle amiral gemilerinde veya bu kadar pahalı telefonlarda biraz daha yüksek FPS'li bir video kamera bekliyoruz. Onu söylemiş olayım. telefonlarla ilgili görüşümüz nedir? Aslında biz daha önce yaptığımız testlerde de bunlarla ilgili görüşlerimizi aktarmıştık. Güzel teknolojiler ama birinci sorun şu arkadaşlar, çok pahalı. Örneğin bu ürün 30.000 TL fiyat satılıyor Türkiye'de. E, videonun başında da söylediğimiz gibi bu fiyata neredeyse 8-10 yaşında ikinci el bir otomobil alabiliyorsunuz. Birazcık şartları zorlamamız lazım, o ayrı bir konu ama. yani. Bir telefona vereceğiniz paraya bir araba satın alabiliyorsunuz. Hangisine ihtiyacınız var, hangisi sizin için daha önemli birazcık o karar verecek. Ama cebinizde 30 binlik bir telefon taşımak da e, ciddi riskleri de beraberinde getirecektir. Ha, gerçi bu telefonu alan kişi ya da bu telefonu 30 bin TL veren bir kişinin de e, acaba ben telefonu taşıyabilir miyim, güvenliğini sağlayabilir miyim falan diye bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de eğer bizim gibi sıradan insanlar için, normal insanlar için, sokaktaki vatandaş için Rakamın çok yüksek olduğunu söyleyeyim. Tabi bu yüksektir sebebi de biraz şu arkadaşlar. Bunlar yeni teknolojiler. Yeni teknolojiler ilk çıktığında her zaman pahalı oluyor. Evet bu bir gerçek. Bunu zaten biliyoruz. Ee, peki uzun vadede fiyatları düşer mi? Ya da cebimize girer mi? Ya da girmesine gerek var mı? İşte ben o konuda birazcık kafam karışık açık söylemek gerekirse. Neden? Şimdi bu ürünler güzel tamam. Ee, ama bir telefonun katlanması ne kadar ihtiyacımız var? Orası tartışma konusu. Çünkü günlük hayatta bizim 300 gramlık bir telefonu Hani sırf katlanabiliyor diye cebimizde taşır mıyız? Bence burası birazcık hani muallakta bir soru. Ha belki aynı paraya olsa, diyelim 15 bin lira satılsa bu telefon belki o zaman düşünülebilir normal bir telefon fiyatına. Hani normal derken amiral gemisi seviyesindeki bir telefon fiyatına satılsa belki o zaman düşünebiliriz. Ama şu anki durumda 30 bin lira verip sırf katlanabiliyor diye veya ben bazı durumlarda ihtiyacım olduğu zaman büyük ekranlı kullanayım diye böyle bir e, ücret verilir mi? Böyle bir parayı bu telefona yatırılır mı? çok makul görmüyorum şimdilik. Ha, i̇leride fiyatları düşer mi? Düşebilir. Ama düşmeye de bilir. Çünkü bazı teknolojiler var. Biliyorsunuz hayatımıza böyle çok hızlı giriyor. Çok büyük hayallerle çok büyük beklentilerle gir giriyor. Ama devamında o beklentileri karşılayamadığı için ya da e, sektörde karşılığını bulamadığı için ne yazık ki o e, ta teknolojiler tarih oluyor. Bunun geçmişte bir süre örneğini gördük. Örneğin 3D televizyonlar vardı. Bir dönem hatırlayanlar vardır aramızda. Gözlük takıp televizyon izliyorduk, film izliyorduk. Tutmadı onlar, pek şey kalmadı, gereği kalmadı. Ne oldu bilmiyorum, gözlüklü telefona artık satılmıyor ve tarihin derinliklerinde bir teknoloji tarihinde bir sayfa olarak kaldı o teknolojiler. Katlanabilir telefonlar böyle olur mu? Bu kadar olacağını düşünmüyorum ama ben katlanabilir formun farklı şekillerde karşımıza çıkacağını da düşünen bir insanın bilgisayar olabilir ya da farklı türde dokunmatik ekranlar veya işte hayatımızın farklı yerlerinde hayatımıza giren Paneller şeklinde olabilir diye düşünüyorum. Telefon olayında birazcık pahalı ve 2 yılda bir değiştireceğimiz bir ürün için de bu kadar yüksek maliyetlere katlanmanın çok da mantıklı olmadığını düşünüyorum. Ki muhtemelen siz de benimle aynı fikirdesinizdir diye tahmin ediyorum. En cümle Huawei Mate XS'in bize verdiği deneyim büyük ekranlı bir tablet ve aynı zamanda kaliteli bir cep telefonu. Ama bu maliyetlerle böyle bir ürün alınır mı? Şimdilik bu soruya evet diyecek. insan sayısının herhalde bir elin parmaklarının geçmeyeceğini söyleyebilirim. Hatta Huawei Mate X'sin Türkiye'ye gelen ilk partisinin hemen bittiğini de açıklamıştı. Ama kaç tane geldiğini açıklamamıştı arkadaşlar. Muhtemelen belli adetlerle ve çok az geldi. 10 tane 20 tane belki 50 tane geldi. Zaten o kadar satılır. Ama harcıalen bir ürün olması, binlerce kişiye ulaşması şimdilik pek mümkün görünen cihazlar değil bunlar. İlk örnekler Pahalı örnekler teknolojinin gelişmesiyle, farklı alanlarda karşımıza çıkmasıyla, üretim adetlerinin artmasıyla fiyatların da düşeceğini ve biraz daha makul bir noktaya gelebileceğini tahmin ediyorum. Huawei Mate XS insanın hayal gücünün nerelere kadar uzanabileceğinin önemli bir göstergesi olmuş. Beğendiğimiz tarafları oldu, beğenmediğimiz tarafları oldu. Tabii ki herkes gibi biz de fiyatını pahalı bulduk ama kamera özellikleri ve teknik özellikler açısından baktığımızda güzel bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bu telefon ve diğer katlanabilir telefonlar önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak farklı modellerinde önemli bir habercisi bence. Eğer sizin de bu telefonla ilgili sorunuz varsa ya da düşünceniz varsa bu telefona bu para verilir, verilmez. Şu özelliği var mı, bunu yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Videonun ortasında söylediğim gibi bu bir inceleme değil. İncelemeyi yapmadık biz bu telefonu. Sadece deneyimlerimizi aktardık. Fikirlerimizi aktardık. Ama sizin de yorumlarınız olabilir. Bu videonun altında bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda sizden ricam YouTube kanalımıza da abone olmanız. Ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alarda takip etmeniz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.